Arkadaşlar şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Burası 3 tane apartmanın yan yana bitişik olduğu bir yer. Burada şu an ortadaki apartmanımız. Buranın merdivenleri gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış durumda. Bu apartmana ev sahipleri giremediği için burada bir odanın duvarını kırmışlar veyahut depremde de kırılmış olabilir. Yandaki bulunan bitişikteki apartmandan Giriş yapıyorlar ve eşyalarını taşımaya çalışıyorlar. Şimdi bu ortadaki apartmanın yanındaki apartmanın olan bağlantısını görüyorsunuz. Böyle buradan bir yer açmışlar. Buradan diğer apartmana giriyoruz. Evet, şimdi diğer apartmana geldik. Gördüğünüz gibi insanlar. Eşyalarını sökmüşler Buralar tabii berbat durumda Hemen şimdi biz Kendi dairemize geliyoruz Şimdi diğer apartmana geçtik Kendi dairemiz Burası, burada Gördüğünüz gibi mutfak dolarlarını vesaire söküp Çıkarmaya çalışıyoruz Yağların içindeki son durumlar bu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi her bütün mutfak dolaplarına kadar mesleğe kadar her şey böyle sökülüyor. Götürmeye hazır bir hale getirdik. Şu alt gölbaşındaki hasarlı duvarlarda son durumlar bu şekilde. Hasarlı yerlerden Sökülen malzemeler. Yok <Gülüyor> <Restiyeler. Gülüyor> <Isfak> dolapları 10 <Gülüyor> PVC'ler. <TRC> <Gülüyor> Yol ansarlı binalarda Son durumları bu şekilde Burası evin mutfağıydı Sonrasında hasarlı binalardaki yükümler, sökümler, haşırmalar devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi devrecek kapılardan ahşap kapılara kadar pencerelere kadar. Polaklara kadar ufak polaklarına kadar sökülüyor. Gördüğünüz gibi buradaki mutfak dolapları da söküldü. Burası Özran sitesi. Özran sitesinin A ve B bloğu şu an yıkıldı. İş makineleri çalışıyordu. Burası hemen yan tarafındaki binaydı. Yanılmıyorsam bu binada 63 veyahut 69 kişi hayatını kaybetti. Maalesef ilk tepemde yıkılmıştı burası. Evet bu gördüğünüz yerde özran sitelerinin A ve B bloğu. Bunlar C, D, E, F diye gidiyordu. Özren sitesi de şu an yıkılıyor. Sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar inşaatlardan daha doğrusu pardon binalardan söküm sesleri Karşıda bir usulde pencereyi söküyor Son durumlar bu şekilde Özür dilerim. Evet, sökülüyor. 선생님들 네. 네. 네. 네. Bu biraz bir taraftan, diğer taraftan var, bir taraftan yırtılmalar var. Burası ne evet. yapacağız? Bu da binaların son hali.